Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, elbette yaratacağından dileyeceğini seçecekti. Ama O bundan münezzehtir. O tek ve kahredici olan Allah'tır. O gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün içine sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış,